Evet arkadaşlar videomuza hoşgeldiniz. Damar tıkanıklığı için bir kürümüz var. Çok basit bir kür arkadaşlar. Daha önceki videomuzda 20 gün saklanan karanlıkta limon sarımsak kürünü yapmıştık. Bu da her gün yapılan bir şey arkadaşlar. Taze taze yapıp her gün içeceksiniz. Ne işe yarıyor? Bir kere damar tıkanıklığı için önemli. Tıkanmadan önce içmek daha faydalı. tabii ki normal insanlar için. Tabi hasta olmayanlar için. Ee, sonra bağışıklık sistemi için önemli arkadaşlar. Maydanozun zayıflatma özelliği var. Tabi bağışıklık sistemini desteklediği için özellikle kış aylarında limon e, ve sarımsak var bakın. Bunlar da antibiyotik etkisi yaptığından grip nezle soğuk algınlığı için de e, bir şekilde işe yarayabiliyor. Ama damar tıkanıklığı için en önceki e, sebebimiz bu. Şimdi bittiği zaman arkadaşlar bakın bardakta görüyorsunuz su bardağında bu hale geliyor. Yeşil bir sıvı haline her gün aç karnı bunu yapıp İçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz neler? Öncelikle maydanoz var. Bakın görüyorsunuz. Gördünüz. Ondan sonra sarımsak var. Taş köklü sarımsağı bu. Eğer bulamazsanız yerli sarımsak. Biz küçük diş olduğu için iki tane koyduk. Büyük bir diş de olabilir. Sonra suyumuz var. E, şişe suyu. Gördüğünüz gibi. Hazır su ve limonumuz var. Bir tane limonun suyunu sıktık. Bardağa koyduk arkadaşlar. Ve bir tane de robotumuz. El birandırımız var. Gördüğünüz gibi şimdi başlayalım yavaş yavaş. Şimdi önce e, yıkadık tabii maydanozları. Saptarı ile birlikte 13-14 tane e, hazırladık. Bunları saptarı ile birlikte arkadaşlar alıyoruz ve blenderımızın içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. sapları ile birlikte koyun arkadaşlar. Sonra sarımsağımızı alıyoruz arkadaşlar. Bakın sarımsağı aldık. Birkaç tane parçaya ayırıp zaten o blenderın içinde parçalanacak koyduk. Sonra limonumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Sonra yarım bardak su. Yarım su bardağı bakın yarım. Onu da koyuyoruz. Karışım hazır. Şimdi bunu arkadaşlar 2 dakika boyunca çalıştırıyoruz. Şimdi bu tabi içinde köpürecek. Biraz solda gördüğünüz şunun haline gelecek. Şimdi çalıştırıyoruz. Merak etmeyin bu limon ve şey maydanoz arkadaşlar sarımsağın kokusunu alıyor. Sarımsak kokar diye endişelenmeyin. Şimdi başlıyoruz. Yaklaşık arkadaşlar 2 dakika bunu yapacağız. Bir içine bakalım şimdi. Bakın görüyorsunuz köpürüyor. O önemli değil. Birbirine iyice harmanlanıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeşil bir su haline gelene kadar devam ediyoruz. Bakalım tekrar bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha yapalım. Toplam 2 dakika kadar yapmamız lazım. Bakalım tekrar. Bakın görüyorsunuz yavaş yavaş iyice sıvı haline geliyor. Zaten sıvı da yani karışıyor birbiriyle. Özümleşiyor. Devam edelim. Bakalım. Evet biraz siz daha devam edin arkadaşlar. İşte bu şekilde 2 dakika kadar bunu böyle yapın. Şimdi sonra bakın hemen boşaltıyoruz. Bakın orada önceden yaptığımız hazırdı. Bakın bu şekilde. Mis gibi kokusu geldi arkadaşlar maydanozu. Bakın hiç şey kokmuyor arkadaşlar. Sarımsak kokmuyor. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Bakın gördüğünüz gibi. Hemen şöyle yandan da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Biraz öncekini daha az yapmıştık. Çevirmiştik. Çalıştırmıştık. Daha koyu. Bakın bu daha açık renkte. Niye? Çünkü daha çok çalıştırdık. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız arkadaşlar? Şimdi diyelim ki bunu yaptınız. Şimdi bunu 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız yapacaksınız. 3 gün tekrar sarımsaklı yapacaksınız 9 gün. Sonra 3 gün ara vereceksiniz arkadaşlar. Sonra tekrar 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı tekrar ara vereceksiniz. Sonra tekrar 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde 27 gün toplamda yapmış olacaksınız. Yani 9'ar günlük küller halinde 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün tekrar sarımsaklı. Bunu 3 kür halinde yapacaksınız. Toplamda 27 gün oluyor arkadaşlar. Bunu aç karna yapacaksınız. Gece yatmadan önce yapabilirsiniz. Sabah kahvaltıdan önce yapabilirsiniz. Bu pratik arkadaşlar. Bunu her gün yapabilirsiniz kalktığınızda. Malzemeleri de çok basit. Biraz önce söylediğimiz gibi damar tıkanıklığı için. Ancak bu bağışıklık sistemini de güçlendiriyor arkadaşlar. Çünkü limon ve sarımsak var. Taş köprü sarımsağı bulamıyorsanız normal yerli sarımsak da olur. Ama dışarıdan gelen uzak doğudan veya Çin gibi mesela onları kullanmayın arkadaşlar. Çünkü içindeki maddeler farklı. Bağışıklık sistemi için de geçerli. Özellikle kış ayları için soğuk algınlığı, grip nezle için de kullanılabilir. Ama asıl şeyimiz damar tıkanıklığı için arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.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 1800'lerin ortasında Fransa tüm dünyaya fotoğraf konusunda önemli bir patente hediye etti. Ancak İngiltere buna dahil değildi. Onlar hala para devam ettiler. 30. Kediler tatlı yiyeceklerin tadını alamazlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz. Biraz da size kanalımızdan bahsederim. Arkadaşlar bizim kanalımız az karışık bir kanal. Yani her telden her dilden çalıyor söylüyoruz arkadaşlar. İddia tahminleri var. Bitkisel tedavi yöntemleri var. Acayip konular var. Mesela seven kadın nasıl davranır? davranır. Aşık olan kadın nasıl davranır? Aldatan kadın nasıl davranır? İşte e, bu şekilde acayip bilgiler veya bir, bir konu hakkında bilemediğimiz şeyler, bitkisel külle ilaçlarının yapımları, iddia formülleri, sonra e, orta öğretim, e, lise, fizik, matematik e, derslerinin anlatımı, efendime söyleyeyim,